Balık avlamak için ipuçları ve teknikler öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Balık avında kullanılan avlanma teknikleri, hedeflenen balık türüne ve avcının tercihlerine göre değişebilir. Bazı avlanma teknikleri, balıkçılıkta yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir, ancak diğerleri daha spesifik balık türleri veya koşullar için uyarlanmıştır. Aşağıda, balık avında sıkça kullanılan bazı avlanma teknikleri anlatılmaktadır. Ota balıkçılığı Bu yöntem, balıkçıların bir olta, olta takımı ve yem kullanarak balık yakalamasına dayanır. Ota balıkçılığı, sığ sular veya teknelerden derin sular gibi farklı koşullarda uygulanabilir. A balıkçılığı A balıkçılığı, çeşitli alar kullanarak balıkları yakalama işlemidir. Bu teknik genellikle ticari balıkçılıkta kullanılır, ancak amatör balıkçılar da bazı durumlarda alar kullanabilir. Wigging Wigging, bir ağırlık ve bir suni yem kullanarak balık yakalama yöntemidir. Bu yöntem, özellikle derin sular veya su altı kayalıkları gibi belirli koşullar için uygundur. Throwing. Throwing, bir tekne veya başka bir araç kullanarak bir çizgiyi su üzerinde sürükleme yöntemidir. Balıkçılar genellikle birkaç olta kullanarak trolling yaparlar, bu sayede daha fazla balık yakalama şansı artar. FLY FISHING Bu yöntem, özel bir olta, bir çizgi ve bir uç kullanarak suni yemlerle balık avlama yöntemidir. Bu teknik, özellikle nehirlerde ve diğer sığ sularda dahil olmak üzere çeşitli koşullarda kullanılabilir. SIPER FISHING bu yöntem, bir sualtı altı silahı veya mızrak kullanarak balık avlama işlemidir. Bu yöntem, özellikle açık suda veya mercan resiflerinde balık avlamak için uygundur. Balık avında avlanma teknikleri, hedeflenen balık türüne, balıkçının deneyim seviyesine ve balık avı yapılan koşullara göre değişebilir. Ayrıca, balık avı yapmadan önce yerel yasalara uyulması önemlidir.